Şimdi bir, e, bunu bir televizyon programı gibi değil de ile sohbet gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyelim. E, ee, her hafta Şifa Kapısı programını <gülüyor> pazar tabii. günü saatleri ee, e, 18.6 olduğu zaman izliyorlar. Evet. Ve oradaki röportajlarımız da e, çok keyifli evet. oluyor. E, hastayla röportaj yapılır mı? Ama memnuniyetlerini dile ee, getiriyorlar evet, hocam. Evet, yani güzel. Şimdi ben orada şöyle bir benzetiyorum. Yani branşları sordunuz. Hastanenin ana gövdesi e, cerrahi branşlar ve dahili branşlar. O ana gövdeye e, kanatlarında onkoloji, kanadının bir tanesi onkoloji, bir tanesi e, kalp merkezimiz e, diye düşündüğümüz zaman bunlar bu kanatlarla ee, şükürler olsun, ee, gidecekleri yerlere gidebiliyorlar. <gülüyor> Uçuyorlar demiyorum ama e, hedeflerine doğru gidiyorlar. Nice zorluklarla karşı karşıya gelseler de. Evet. Tabii e, çocuk bölümünde Ersin hocamızı. Evet. Çocuklarla resmen böyle evet. çocuk olan bir yapısı var Ersin hocamızın. Evet. Çocuk sağlığında, çocuk hastalıklarında. Yine kadın doğumda birbirinden kıymetli hocalarımız var. Hı hı. En son Gökçe hocamızı, ailemize dahil oldu. Hı. Yani birbirinden kıymetli hocalarımızın, birbirinden başarılı hekimlerin yer aldığı büyük bir aile. Evet. Ve tabi bu ailenin de fertleri uzun süre, yıllarını vermişler. Tabii. Hani Şimdi kısa aile, vadeli değil daha e, böyle uzun evet, süreçli aile deyince şöyle bir bakıyorum yani bine yakın e, o 3 hastanemizle çalışanlarımız var evet e, yine 150 civarında hekimlerimiz var direkt parktayım gelen e, orası bir mekan şifa kapısı evet. diyoruz diğer bir da onun şifa kapısı e, şifa kapısı e, yani bunları toplayıp her aileyi dörtte falan çarptığın zaman e, ciddi insanların e, emeğinin, ekmeğinin paylaşıldığı bir yer. O yemekhanesinde arkadaşlarımla oturup yemek yediğim zaman o mutluluğun benim için fiyatı yok. Benim için böyle olduğu kadar rahmetlik babam için de böyleydi, annem için de böyleydi. Hüseyin Bey için yine e, fazlasıyla öyle. Yani kendisine adadığı işlerden evet. biri. Uğurlu ee, ailesi kendisini adamış sağlık sektörüne. Siz işte, oğlunuz avukat evet, yine mesela e, Evet bu pandemi döneminde baba sen git evde otur dedi. Yoksa evet. şikayet edeceğim dedi. Ne işin var burada dedi. Biz evde garantinaya yani evde kaldı. Paran, şey, pandemi döneminin e, sıkıntılarla evet. e, öyle bir atlatmış olduk. Peki hocam. Gençler Fange bize e, destek oldu evet. bu vesileyle. O gençlerin yiyenlerim var, öbürleri var. E, yani e, gurur duyuyorum. Akın hocam. Akın hocam, Doktor yani Akın bütün Bey. Fercan Bey, e, ne bileyim Can Deniz Bey, Özgür Bey, e, bunlar e, insan kaynakları bakımından, insan kalitesi bakımından bir 40-50 yıl önce düşünseydik onların geldiği seviye benim için bir hayaldi. Ama şimdi bunları ben yeğenlerim ve oğlum, çocuklarım diye gördüğüm zaman ayrı bir mutlu oluyorum. Tabii hocam sağlık evet. sektörü de teknolojine evet. kadar ilerlerse evet. sağlık sektörü de kendisini evet. yeniliyor. Evet. Hastanemizde her geçen gün kendini yeniliyor. Ve hep ilklerin hastanesi oluyor. Evet, yeni, Yenileme şu deyince şu anda 18 bin metrekarenin bütün tesisatları, kablosu, her şeyi, hani evet. biraz dedim ya, Gaziosmanpaşa Küçükköy'deki hastanemizin mimari standartlara uygunluğunu, bu GCI'dir, SAS'dır, bizim kalite belgeleri peşinde koşarken bunlarla hep karşılaşıyoruz. Oradan da bir ihtiyaç duyuyoruz onların gerekliliği gibi e, yapmaya gayret e, ediyoruz. E, Zeytinburnu'ndaki hastanemizi de hepsini sıfırladık diyelim. Çok az bir yer kaldı. Bugün birinci katı da e, bütün teknik servisi aman ne olur hızlandırın hastalarımız böyle bir inşaat içinden e, tedaviye gelmek istemiyor şeklindeki görüşmelerim de oldu. Ee, yenileme tek başına binada yenileme değil. Mekanla hasta arasında ciddi bir şifa ile alakalı bir enerji var. Biz iyi mekanda insanların daha iyi olacağına inanıyoruz. İyi hizmet. İyi Karişenek hizmet. Hizmet ama o mekan. Evet. Mekanda o hizmeti vermek Fiziki, ver... Fiziki koşullar olması olmaz. E peki yetiyor mu bu tek başına? Hayır yetmiyor daha yeni 700 bin euro vererek MR'mızı yeniledik. Ee, yeni bütün teknolojileri ne bileyim en yeni ultrasonları alıyoruz. Evet. Öbürlerini alıyoruz. Yani nasıl söyleyelim mekanda yenilenme, cihazda yenilenme, teknolojide yenilenme, e, kalite anlayışında yenilenme günün zamanın gerektirdiği, çağın gerektirdiği e, ihtiyaçlar doğrultusunda e, bütün gücümüzü oraya çeviriyoruz. Oranın kaynaklarını başka bir yere transfer etmemeye evet. e, maksimum derecede bütün ortaklarımız, bütün yöneticilerin o da ayrı bir takdire şayan bir e, müteşebbisli e, özelliği diyebilirim. E, hastanemiz onkoloji bölümünde çok başarılı. Yani çağın hastalığı, e, kanser, korkulacak bir hastalık ama ee, o kadar çok iyileşen ben e, hastayla röportaj yaptım ki ve onların memnuniyetlerini her hafta e, ekranlarımızda, Şifa Kapısı programımızda izleyenlerimiz takip ediyorlar, e, izliyorlar. E, şimdi hastanemizi ilk kuracağımı kurduğumuz vakit o zamanlarda Türkiye'de... E, 6 ay ömrü var deyip 10 ay sonraya sıra yazılan kanser konusunda, evet. özellikle ben Ankara'da bulunduğum sıralarda Ankara bu konuda ayrı bir tüm Türkiye'nin şeyiydi. İşte bu şuat tedavisi ve ışın tedavisi uygulayan, hani dedik evet. apartmanlardan dönen o zaman evet. yani birkaç aletle bu kadar büyük bir yatırım yapılarak yapılan bir şey değildi. Onkoloji bölümünde de hastanemiz ilk defa ruhsatlandırılmış Sağlık Bakanlığı'nda ilk özel hastanelerden. Orayı biz 118. hastane açarken gerçekten aldığımız bir cihazda iki tane hastane kurulabilirdi. Şu anda yine en son aldığımız triloji 4.250.000 euro. Biz onun senetlerini <gülüyor> ödeyinceye kadar pardon dolar Euro çıktı ee, Yani Ama şimdi senetleri ödedik. Cihazı tekrar yenileyeceğiz. Yani baş döndürücü bir hızla evet, teknolojide teknoloji hızlı ilerliyor. Nasıl bu elinizdeki telefonlar evet. bakıyorsun. E, Her bir farklı modeli farklı değişiyor öbürü. Yani yapıyor. ötekini tıbbi cihazların hepsi böyle. Hepsi yani... Biz herhalde üçüncü, dördüncü tomografimizdir. Yeniledik. Evet. E orada e, en son yenisi de şu anda e, ne bileyim sanal anjiyo yapabilen 128 kesitli e, cihazlarımız. E, ama Robotik cihazlar. Bunların... Cerrahi e, operasyonlar dahi artık tabi, e, açık e, ameliyatlar değil. Kapalı hı, ve robotlarla yapıyor tabi, hekimlerimiz. Bunların hepsi bir ihtiyaç olarak karşımıza geliyor ve buna da e, gücümüz yettiğince e, rakiplerimizden veya başka alanlardan e, daha öncelikli tanımaya çalışıyoruz. Ama bunlara da güç yetmiyor onu da söyleyeyim. Evet. Yani bir tıbbi cihazın şu gövdesini satın aldığınızda diyelim ki 100 dolara aldınız bunu ama şu kalem ucu kalem ucu ...deforma oldu, bozuldu. Bu ucu değiştireceğiz. Hayır. Bu ucun fiyatı, bu bedenin... ...bütünün fiyatıyla... ...değiştiriyorsun. Yine bunların... ...bakım sözleşmeleri, tamir bakım sözleşmeleri... ...yani orada... ...400 insana bir maaş verirken ...400 de cihazların bakımları için... ...bir para... ...ödeniyor. Ve bunların hepsi... Evet. E, ...hastalarımız daha konforlu... Daha hızlı hizmet alsınlar diye. Daha kaliteli, evet. daha güzel hizmetler alsınlar diye.